Üç, iki, bir, çok fena sen de diyorum. Lan sümsü görüyor mu diye giriyor. Üç, iki, bir, buyurun. Sümsük diyor, görüyor mu sen? Sümsük orada, evet. evet. al, bağır oradan, gel üzgün bir şekilde geliyorsun. Seyirci, ağzında üzgün müziği yap. Ee mi? de <gülüyor> şu an şey ailen yapma. üzüldü bunu yaptığın için. Seyirci, bir şey yapma Allah'ın <gülüyor> serse, ben yaparım. Evet. Ananana... Benim de kafamda size karşı aynı duyguları var. Ne var? Ananana... Ah. Gerçekten sana yemin ederim gördüğüm en güzel erkek kadınsın. <gülüyor> Hangi sitelerde de... <ben gülüyor> Şimdi kız hangi tarafa dönecek? Benim işi hiç, hiç fark etmem. <gülüyor> Sen de İbrahim Tatslıysan anam anamı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama. <gülüyor> Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kaça gidiyorsun? <gülüyor> Çok güzel bir şey. Kızlarımızın okuması. Sen de söyle İknur, sen de ona sor. Sen kaça gidiyorsun? Gecelik mi? Benim tepemi attırma. Aldım az önceki mesajı. Salla şapkanı. Anladın mı? Siz bunun altındakini anladınız mı? Dışarı. Hayır ay patron meşgul mü sor. Patron meşgul mü? Gevşek gevşek konuşuyorsun kızla. Ee, patron meşgul. Yavşan önde gidenisin sen. <gülüyor> Merhabalar rey. Patronu görecektim ben yönetmeniniz. Giderken giderken giderken bir ayıya rastlarsınız. Ah! Hocam film mi çekiyorsunuz. <gülüyor> hayır. Elini yumruğunu uzat iki yumruğunu da. Hangisi hangisini seçersen? Hangi elimi tutuyor? Kaç yaşındasın? 18. 18 ise en çok kullandığın elin. Ben bunu seçiyorum. <gülüyor> en iyisi siz bir hayvan taklidi yapın da ben meydanda sizi göreyim. <gülüyor> tamam yapayım. Kestik. Kestik. <gülüyor> Ağzın leş gibi içki kokuyor sabah. Ağzın sana leş, leş içki Hayır, içki kokuyor. Hayır, ya. senin... ayıp be hamile kadın. Senin, senin kokuyor. sen kokuyor. Ne yaş... biçim kadısı sen yanıltıyorsun? O değil ulan. Senin kokuyor gerizekalı. Senin zekalı. kokuyor burada. Olsun. Kel olanın kokuyor. İşte bu. Hayır ulan. <gülüyor> Hep kel exalan kokalar kokuyor. Kel exalan kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, Produksiyon bir at ver bunlara hemen. Of. Çabuk bir at ver bunlara. Böyle prodüksiyonlarda yönetmen asla sahneye çıkmaz. Minat geleceğim diye tutturuyor. <gülüyor> Sen çok şeysin böyle bir, ne bileyim böyle bir kendini bir şey zanneden, sonradan görme falan böyle yerli yersiz espriler yapan falan böyle bir tipsin tamam mı? Yönüşme, yönetme miyim? Bana. Bana <gülüyor> şey, sen, <gülüyor> nur kazmayı kazmayı müzisyen, Nur kazmayı telife girmesin. Girmez girmez, girerse bana girer. Şey sen... bor kazmayı kazmayı, Nur çapayı çap. <gülüyor> Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o varsın Yönetmen bir saattir bağırıyor farkındaysan. Sarp bu ne? Yok yok korkacak şey yok. Oğlum beyaz peruk ne lan? Bilmiyorum taktılar. <gülüyor> Suzan niye beyaz peruk taktın buna? Canım öyle istedi. Sarp babandan bir şey iste. Baba ağzıma damacanadan su döker misin? <gülüyor> İstersen şöyle yapalım. Sussebil'i mantığı yapalım. Seni damacanaya oturtayım. Ağzından sıcak soğuk ayağını sen yap. Ya bu nasıl bir insan evladı ya? Ezgi saçını sakın kaldırma. Ay! Evet öyle kalk. Evet bağır. Size perde arası onarları da daha alacağız size. <gülüyor> Aşk olsun. <gülüyor> Ağzını koklayacağım lan. <gülüyor> Ohla lan. Oh. Aç ağzını. <gülüyor> burnunu ağzına sok kokla. <gülüyor> sok burnunu ağzına. Lan soksana. sen <gülüyor> niye sokmuyorsun? Bu kadar meraklıysan gel hortumun öbür ucunu kokla. <gülüyor> ya yani salak salak şeyler çalma. Ben kestik dediğimde kestik tonu ver. Ne bakıyorsun? Evet. Sessizce posta koyana ilk defa gördüm. <gülüyor> Hocam tebrik ediyorum. Ağzını açmadan koydun. koydum. Ha? Ha, ben senin rüyana karışmıyorum. Pislik yapma yeter. 3, 2, 1. Komşunu görüyorsun rüyada. Gör komşuyu. Komşunun ismini söyle. Ezgi öyle vursun. Buyurun. Yönetmen. <gülüyor> masa varsa yanında ne vardır? Bu yanında 113 vardı. Burada 111 vardı. <gülüyor> Peki sana sesle öyle anlatmaya çalışacağım. Hani köpekleri öyle sesle yitirdiler ya. Hangi okuldan çıktığı belli olur. Bence parlak bir dönemmiş. Hoşuma gitti. Tamam seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerleyi sen bul. Tamam. Gelin hocam. <gülüyor> Buyurun. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Hamdolsun sizden ne yok. <gülüyor> Arabada hayvan taşınmayacağını bilmiyor musunuz? Yok yönetmen gelmedi. Tamam. Burcu niye yardımcı olmuyorsun filmime? Ne yapayım? Hocam. Bu salığa uyuyorsun sen de. Yo hayır ben var gönlüm zaten kendisine veresim öpesim her şey. Şey Efendim ne olursunuz yapmayın şunu Allah aşkına. Biraz olsun ya. Kız altına bir şey giymedi mi sen? Allah <gülüyor> size, Mesajı aldı o. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşım. Ya bir şaka bu kadar mı gerçek olur? Ben daha önce katıldım. Folk şollara. Buna mı? Ben yok muydum? Tabii sizden önce geldim ben. Hoş geldin. Cem Bey ee, bu arkadaşımız talk show'u sadece kendisinin yaptığını zannediyor. Yo daha önce yapıldı. Çok renkli şeylere katıldım ben. Beyaz show mesela. <gülüyor> ama o tek renk çünkü. Burkan <gülüyor> <gülüyor> <Evet, olur gülüyor> sen ne yapıyorsun direksiyona? <gülüyor> Okşamaya başladı. Farklı bir ilişkileri var otobüste. <gülüyor> Birazdan vitese oturmaz inşa ama. <gülüyor> Gelişmeler olduğunu anlat kıza, heyecanlanınca. Siz de asansöre binince babam tarlayı genişledi. Hayır, hayır, öyle. Siz, siz Vücudunla aç... ilgili, geri Babam vücuduma tarla... Hayır, hayır. Siz de asansöre binince... Şenay, bir dur. Allah Allah. Beni Peki... görünce tepinin ilk kadınsınız. Nasıl bir Kırbaç. Tabii, yemeği yemedi. Banyak mısınız? Çar yemeni... Kocası yedirmedi. Şak! Her yere işler. Kocaya da ayrıca. Tabii ki bak. de. <gülüyor> Ama o bir gün kocanın eline geçer. geçer. Gözümü görüyor musun? Gözümü görüyor musun? Görüyorum. Ben de gördükleri anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> arka sıraya geç, arka sıraya. Ben de anlatayım mı? <gülüyor> çok güzel. Malum, çok... Efendi Resul, şöyle efendi ol. Zaten burası öyle bir yer. Ha, etli ekmek var mı? Ne var mı efendim? Etli ekmek var mı? Yok. Var. Her şey var. Biliyor sen ne söylüyorsun ha? Sana demiyorum. Ben sana söylüyorum. Adam ha. değilim şu anda. biliyor adam olmadı. <gülüyor>